Herkese merhaba. Bugün daha önce hiç denemediğim e, bulaşık makinesi tabletiyle çamaşır makinesi temizleme yöntemini deneyeceğim. Bakalım e, bizim kazanımız ne kadar kirliymiş. Öncelikle e, gördüğüm videolarda daha önce böyle bir, e, benimki finish bir tablet e, bulaşık makinesi tabletini böyle kazanın hemen hemen tam ortasına koyuyoruz başka da herhangi bir şey eklemiyorlardı. Bende böyle kazan bazı programlarda kazan temizleme gibi şeyler var ama benim e, makinamda yok öyle bir şey. O yüzden ben 90 dereceye getirmek istiyorum. 90 derecede makinem çalıştıracağım ve kazan temizliğini do, buradaki e, 90 derece pamuklu da yapacağım. Onun haricinde herhangi böyle derece seçme gibi bir şansım olmadığı için ancak onu da çalıştırıyorum temizliğinin düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Kazanımız temizlenmeye başladı. Şu anda içerisinde gördüğünüz gibi bir miktar köpük var. Ee, i̇çerisindeki suda bulanıklaştı. Çok fazla berrak değil yani ilk zamanki gibi. Herhalde kazanımız çok kirli değildi ama biraz kirliydi. Onu da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kazan temizliğimiz devam ederken, şu anda sizlere göstermek için ben makinemi bir müddet bekleteceğim. Ve i̇çerisindeki kazanın kirliğini size göstermek istiyorum. Videolarda umarım görünür. Çünkü şu anda ben kazanın dibini bile göremiyorum. O derece kirli, çamurlu bir su ortaya çıkmış. Ve e, yıkamaya devam edelim. Bakalım neler olacak. Şu an gördüğünüz gibi makinemiz bitti. Durduralım ve içerisine bakalım. İçerisi gördüğünüz gibi gayet temiz. Makinemizin içi gördüğünüz üzere gayet temiz gözüküyor. Artık çamaşırlarımızı gönül rahatlığıyla yıkayabilirim. Sizde eğer böyle temizlikle ilgili önerileriniz, fikirleriniz ya da deneyimleriniz şeyler varsa bize yorum kısmında yazın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.